Evet herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım bugün sizlerle beraber Macbook Air'ın kutu açılımını ve incelemesini yapıyoruz. Evet, yaklaşık uzun bir süredir YouTube'da yokum yaklaşık 8-9 aydır. Ama bu sürelerde elime çok iyi cihazlar geçti. Hepsinin videoları yavaş yavaş kanala tekrardan gelecek kısa süreler içerisinde. Bugün kendime almış olduğum 16 GB RAM, 256 GB SSD'li Macbook Air'ın kutu açılım videosu ve incelemesiyle karşınızdayım. Rafı daha fazla uzatmadan direkt sizi kutuyu açarkenki ASMR videosuna gönderiyorum. Kutuyu açarken hiçbir şekilde konuşmadım. Ses kayıtları tamamıyla iPhone 13 Pro'nun kendi olan mikrofonuyla kayıt alındı ve ortaya bir 5-6 dakikalık kutu açılım videosu çıktı. Şimdi onu izleyelim. Tekrardan buraya gelelim ve ben size MacBook hakkındaki detaylardan ve ufak tefek kullandım bir yaklaşık bir hafta bir buçuk hafta civarında bir bir buçuk haftalık tecrübelerimi sizlere anlatayım. Aşağıdaki bar kısmında kutu açılım videosudur, kendi şahsi görüşlerimdir, detaylardır. Aşağıdaki bardan görebilirsiniz. Ona göre videoyu ileriye geriye sarabilirsiniz. Vaktinizi çalmak istemem boşu boşuna. Şimdiden bilginiz olsun. Şimdi hazırsanız beyaz masamıza geçelim ve kutu açılımını izleyelim. Evet kutu elime bu şekilde geldi. Kutunun tam olarak açma bandı yoktu ve oraya koli bandı yapıştırmışlar. O yüzden biraz tereddüt ettim ikinci el mi yolladılar acaba diye. Kutudan çıkardığımız vakit bizi direkt olarak Macbook'un beyaz jelatinli kutusu karşılıyor. Apple logosu ve Macbook Air yazıları. Kutunun sağ ve sol taraflarında belli edilmiş. Hemen arka kısmında özellikleri yazıyor. Kaçınç olduğu, çekirdeği vesaire. Hemen gördüğünüz kısımda kutuyu açma bandı var. Şimdi... Kutunun kapağını kaldırdığımız vakit bizi direkt olarak Macbook'un kendisi karşılıyor. Macbook'un hemen sağ tarafında bir adet 3.5 milimetrelik jack girişine sahip bir çıkış giriş bizi karşılıyor. Hemen sol tarafında iki adet Type-C girişi. Ve arkasında da yazılar mevcut. İçerisinden ortalama 2 metre civarlarında iki ucuda Type-C olan bir şarj kablosu çıkıyor ki gayet kaliteli ve kalın. Kolay kolay bozulmayacak, yıpranmayacak bir şeye benziyor hissiyat olarak. Bence 2 metrelik kablo yeterli olur. Hemen ardından Apple'ın klasik kutusu çıkıyor. Kutunun hemen arkasında bir kitap gibi bir şey var ama kutunun dengesini ayarlamak için yapılmış kutunun şeklini belli etmek için yapılmış bir şey hemen Macbook Air yazıları bizi karşılıyor altında bir ton belge ve siyah antrasit renginde iki adet Apple sticker'ı hemen kullanma kılavuzunun içerisinde Macbook nasıl kullanabileceğimizi dair bilgiler verilmiş Hemen altından 30 wattlık bir Type C çıkışına sahip adaptör bizi karşılıyor ve şimdi sıra MacBook'un jelatininde. Apple gerçekten bu jelatin işinden çok iyi anlıyor ve müşteriyi premium hissettiriyor. Müşteriye premium hissiyatını bir şekilde verdiriyor jelatinle de olsa. Hemen burada hızlı bir kuruluma geçiyoruz. Hemen bize dil, ülke ve bölgemizi seçmemizi istiyor. Kurulum bir 10-15 dakika civarında sürüyor. Burada kurulumu biraz hızlandırdım. Burada bizden veriler ve gizlilik için onay istiyor. Ardından Apple kimliğiniz var ise eğer daha önceden bir iPhone, iPad kullandıysanız Apple kimliğinizi girmenizi istiyor. Yoksa da bir Apple kimliği oluşturmanızı istiyor. Buraya bilgisayarınızın şifresini ve kimin kullandığının ismini fotoğrafına koymak isterseniz koyuyorsunuz. Şuan iCloud'la iletişim kuruyor ve Mac'book'unuzu bulu açmanızı istiyor. Bunu açmanızı tavsiye ederim. Şu anda Touch ID'yi okutmamızı istiyor. Touch ID'yi ben sağ baş parmağım ve sağ işaret parmağım olarak kaydettim. Ve Macbook'umuzun ana ekranı geldi. İlk bakışta bir wow dedirtti ekran açısından. Hemen şimdi Macbook'un özelliklerine bakıyoruz. MacOS 12.2 sürümü. Retina ekran, 256 GB'lık dahili disk. Touch ID de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kutu açılımını izlediniz. Umarım kutu açılımını beğenmişsinizdir. Hani asmırt adında yapayım konuşmayayım dedim güzel olduğunu düşünüyorum şahsen. Şimdi bilgisayar hakkındaki yorumlarıma gelecek olursam bilgisayarı bir yaklaşık 2 hafta önce satın aldım. Bu 16 GB RAM'li 8 çekirdek CPU'lu 7 çekirdekli GPU'lu olan versiyonu. Bilgisayarın en baz modelini satın aldım. Sadece RAM haricinde en baz modelini satın aldım. Çünkü bunun 512 GB SSD'li versiyonları da vardı. Ben sadece 16 GB RAM'li 256 GB SSD'li versiyonunu satın aldım. Bilgisayarı ben aldığımda 17.000 küsür liraydı. Tam olarak Fiyatını hatırlamıyorum ama hepsi burada'dan indirimdeyken almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 17 buçuk almıştım. Fakat Apple yine zam yaptı. Bu videoyu izlediğiniz vakit zam mı olur, indirim mi olur ki ben indirim olacağını pek düşünmüyorum ama büyük ihtimalle yine zam yapılacak. Siz bu videoyu izlediğiniz tarihte de yine bir zam yapılmış olacak. Ben bilgisayar 17 aldım. Şu an satsam büyük ihtimalle 19.000 19.500 civarında bir para ediyor. Sıfır fiyatları 20.821 bin, bin civarlarına ulaştı. Çok garip bir ülkede yaşıyoruz. Ben hala çözemedim. Niye bu kadar çok zam geliyor? Açıkçası beni pek bağlamıyor ama biraz da durumumuza üzülüyorum açıkçası yani böyle bir şey olduğuna. Bir yaklaşık bilgisayarı bir hafta kadar kullanma deneyimim oldu. Bir haftanın sonucunda bir buçuk haftanın sonucunda bilgisayarda sizlere söyleyebileceğim tek şey şu oyun oynama gibi bir düşünceniz yoksa video rendera almadır, video montajlamadır, photoshop yapmadır, Illustrator kullanmadır FL Studio, Logic Pro Studio One kullanma gibi düşünceniz varsa yani kısacası prodüksiyonla ilgileniyorsanız bu bilgisayar sizin işlerinizi fazlası ile görür diyemem ama tam anlamıyla görebilir. Görebilir diyorum çünkü bilgisayarın 16 GB RAM'li versiyonu tam olarak görebilir. 8 GB RAM'li versiyonu da var arkadaşımda. Onun için aynı şeyleri söyleyemeyebilirim. MacBook alırken alma düşünceniz varsa en önemli şey RAM ve hafıza. Hafızayı pek fazla takmayın. Çünkü harici olarak SSD, hard disk kullanabiliyorsunuz. Ama RAM'e çok dikkat edin. Çünkü bilgisayarın anakartına gömülü oluyor bu RAM ve daha sonrasında çıkarıp yerine yenisini olsun veya ne bileyim ekstra RAM ekleme gibi mevzular bu bilgisayarda yok. Bu bilgisayarı alırken iki kez düşünün. 8 GB mı almalıyım? 16 GB mı almalıyım? Benim tavsiyem her zaman fazlası göz çıkarmaz. Hani yarın bir gün bir işiniz yani size büyük bir iş gelebilir. Bu süre zarfında da 16 GB RAM e ihtiyacınız olabilir. Bilgisayar tam anlamıyla karşılayamaz programları. Onun gibi durumlar olabilir ve bence almışken 16 GB alın. çünkü bu yani yatırım tavsiyesi değildir ama bir nevi de yatırım tavsiyesidir. Hani 16 GB RAM aldım, daha ilk taksidini ödemedim. Bugün satsam 2000 lira, 3000 lira kar edeceğim. Yani öyle bir durumdayız. O yüzden bence alabilmişken 16 GB RAM'lisini almanızı ben tavsiye ederim. Şimdi ben bu bilgisayarda Premiere Pro kullandım, Final Cut Pro kullandım, Photoshop kullandım, Illustrator, Illustrator'u kullanmadım. Bu üç programı kullandım ve 3 programa göre bilgisayar gayet başarılı ve çok iyi bir stabilizasyonu var. Kendim iPhone 13 Pro kullanıyorum. iPhone 13 Pro ile olan iletişimine zaten hastayım. Hani bir 5-10 GB'lık videoyu 3-4 dakika gibi kısa bir sürede bu bilgisayara gönderebiliyorsa aralarındaki ekosistem bağını siz düşünün. Ekosistem olarak gerçekten mükemmel çalışıyorlar. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Şu anda ben videoyu çekiyorum fakat kendimi buradaki ekrandan izleyebiliyorum. Tabii şu an sinematik moddayım. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Kendimi buradan izleyebiliyorum. O kadar başarılı bir stabilizasyonu var. Yani Apple ekosistem düzmeyi dizmeyi düşünüyorsanız bir Macbook almanız şart. Kendi evimde kullanmış olduğum Monster Tulpar var. RTX 2060'lı i7 10. nesilli 16 GB RAM'li 1.5 TB SSD'li bilgisayar. Ya bunu yaptığı işi yapamıyor. Açık konuşayım yapamıyor çünkü ben burada MOV dosyası olarak çıktı aldım. Az önceki izlediğiniz kutu açılımını ben MOV olarak aldım. Yaklaşık da 40 GB'lık bir yer kaplıyor bilgisayarda ve bu 40 GB'lık MOV dosyasını izlediğiniz görüntü 4K. Bu videoyu 4K olarak yayınlıyorum. Sinematik modda maalesef 1080 piksel çekiyor. Ama kutu açılımını çekerken de 4K çekmiştim. O yüzden videoyu 4K olarak izliyorsunuz. 4K 6-7 dakikalık bir videoyu 5 dakika kadar enderladı desem inanır mısınız? MOV dosyası halinde 5 dakika kadar enderladı. Benim Monster bilgisayarım MOV dosyası olarak 4K... 30 kare ve 6-7 dakikalık bir videoyu en aşağı yarım saat 1 saatte renderlayabiliyorken bu bilgisayar 6 dakikada 5 dakikada renderladı. Ve çok şaşırttı beni açıkçası. Hani bilgisayarın içinde bir fan yok. Zaten en büyük artı yanı o. Fan yok ve pili mükemmel. Bilgisayarı trende giderken kullandım ve denedim. Herhangi bir şekilde prize bağlı olmadan. Trende bilgisayarda render yaptım, video montajı yaptım, kurgu yaptım. Ve bana mısın da demedi. Şarj süresi mükemmel. Hani bugün evden çıkarken şarj aletini alsam mı dedirtmiyor. Hani en son burada zaten ne zaman şarj ettiğinizi görebiliyorsunuz. Hemen bakıyorum. En son ayın 9'unda şarj etmişim. Yani 5 gün geçmiş aradan ve şu anda şarjı %69. E tabi ben bu 5 gün süre zarfında bir video montaj işlemi yapmadım. Herhangi bir kurgu yapmadım. Sadece sosyal medyada gezindim sosyal medya üzerinde Google üzerinde Safari üzerinde araştırmalar yaptım notlarımı aldım ona rağmen 5 günde bu pil performansı gerçekten mükemmel hani kötü denilebilecek bir bilgisayar mı derseniz bana kalırsa oyun oynamadırız takdirde kötü bir bilgisayar değil ki oyun attığı oyunlarda var Steam'de Mac destekli MacOS destekli oyunlar var Tabii o oyunlar ne kadar sizin ilginizi çeker bilmiyorum ama genelde FPS oyunları oynatmaz. Çünkü içerisinde fan yok. Hani MacBook Pro olsa belki CSGO'da iyi bir performans alırsınız diyebilirim ama... Bunda bir fan olmadığı için öyle bir şey de söyleyemiyorum açıkçası. Yani bana kalacak olursa bilgisayar gayet mükemmel. Şimdi bilgisayarın biraz artılarından eksilerinden bahsedeceksiniz. Vallahi bilgisayarın şu ana kadar bir eksisini göremedim. Tek eksisi Android bir cihaz kullanıyorsanız Android'den bir görüntü alma veya bir dosya aktarmayı çözemedim ben. Hani bilgisayara USB girişini taktığım vakit medyayı bir türlü alamadım Android telefonundan. Daha doğrusu Android telefonundan bir şey alamadım. Orası biraz garibime gitti. Hazır USB'yi taktım demişken bilgisayarda USB çıkışı yok yani o çok sıkıntı bir mevzu mu derseniz ya Bence çok sıkıntı bir mevzu değil bilgisayarı inceleştirmek için yapılmış ağırlığından alınmak için yapılmış ya Ağırlıkla çok bir şey söylemem ama bilgisayarı ince tutmak için yapılmış bir şey bu bariz bir şekilde belli Yani bilmiyorum ben açıkçası bunda niye USB portu yok demedim Yerine bir adaptör satın aldım 300-350 lira bandlarında HDMI çıkışından HDMI girişinden tutun. Hafıza kartı girişine. 3.1 USB girişine. Yani hepsini direkt bir porttan alabiliyordum ve bu bence gayet iyi. Ha olmalı mıydı? Bence olmalıydı ama olmayınca da çok fazla atmadı bence. Hani bilgisayar alırken bunu da göz önünde bulundurun. Yanınızda bir adaptör taşımanız gerekiyor ama adaptör de öyle çok ağırmış şu ağır an bir yer kaplamıyor. Şöyle küçücük bir şey. Şu an yanımda değil. O yüzden gösteremiyorum. Hani adaptörle kullanılabiliyor. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bilgisayarın Ekranı çok iyi, ekranı 2K civarlarında tam olarak çözünürlüğünü hatırlamıyorum ama 2K retina bir ekran, likit ekran değil onlar Macbook Pro'larda yeni çıkan M1 Max, M1X olan işlemci bulunduran Macbook Pro'larda likit ekran var. Çok aradım mı derseniz aramadım ama renk doğruluğu çok iyi. Yani ben gözümle baktığım vakit çok canlı renkler veriyor bilgisayarın ekranı. Ekran konusunda bir sıkıntım yok. Fakat hani e, IPS panel yapsalarmış daha iyi olur dedirtti bana bir. Çünkü arkamdan şu an güneş vuruyor ve ekran direkt yansıyor. O konuda biraz sıkıntı var. Tabi bunu... Ekran koruyucularla da çözebilirsiniz. Yani mat ekran koruyucu alırsanız bu sorunu ortadan kaldırmış olursunuz. Önde bir adet kameramız var. Kameramız bence gayet güzel. 720p. Kaç megapiksel onu bilmiyorum ama 720 piksel. Bir çözünürlüğe sahip. FaceTime konuşmalarda olsun. Fotoğraf çekmelerde olsun. Fotoğraf çekiyor mu onu da daha önce hiç denemedim ama FaceTime görüntülü konuştum. FaceTime'da güzel bir görüntü veriyor. Yine aynı şekilde arka tarafı blurlayabiliyorsunuz. Kameranın kendi içerisinde modları var. Mikrofonu gerçekten çok şaşırttı. Mikrofonu gerçekten yani bir profesyonel ses kayıt düzeyinde bir mikrofon yapmışlar. Hatta bundan gidip şarkı kaydı alamazsınız. Bir müzik kaydı alamazsınız ama görüşmelerde olsun, ses kayıtta olsun gerçekten başarılı buldum ben mikrofonlarını. Hoparlörlerine geleceğiz. Olursak hemen klavyemizin sağ ve sol tarafında seri hoparlörlerimiz var. Hoparlörler mükemmel çalışıyor. Yani şakasız bazı izlediğim introlarda olsun. İşte dizilerin introlarında YouTube videoların introlarında olsun. Bazı şarkılarda olsun. Hani prodüksiyondan anlayan arkadaşlar az buçuk bilir. Bu sesi kulağın arkasından verme, önünden verme o tarz muhabbetler. Gerçekten çok başarılı. Yani dün bir video izliyordum ve gerçekten ses kulağımın arkasından geliyor. Hani imkansız gibi gözüken bir şey ama gerçekten geliyor. Ve mükemmel bir hoparlörü var diyebilirim. Bu bilgisayara göre mükemmel bir hoparlörü var diyebilirim. Tabi bir JBL olsun, LG olsun, Soundbar tarzı hoparlörlerle kıyaslanmaz. Ama bir laptopa göre üst düzeyde bir hoparlörü var. Hoparlör açısından ben gayet memnunum. Bilgisayarda tek beğenmediğin özellik ne dersen. Hani belki klavye açısından. Önceden Windows kullanıyordum. Mesela Ctrl-Q yaptığım vakit direkt bilgisayar... Pardon. Command-Q yaptığım vakit direkt olan ekranı kapatıyor yani biraz alışma süreci istiyor. Alışma süreci tanımanız gerekiyor. Onun dışında bilgisayara hani diyebileceğim hiçbir şey yok. Sadece crack'le uygulama indiremiyorsunuz. Zaten bunu bilmeniz gerekiyor. Crack'li uygulama kullanmayı düşünenler varsa yani Mac, OS konuşamadım. macOS Sisteminden biraz uzaklaşmasını tavsiye ederim. Çünkü kullanamıyorsunuz kraya hiçbir şekilde. Denedik. Olmadı. Kurulmuyor. Mecbur programa satın almanız gerekiyor. Ya da programa bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bunları göz önünde değerlendirecek olursak bilgisayar alınabilir. İş için olsun. Ne bileyim prodüksiyon için olsun. En azından günü kurtaracak bir bilgisayar. Böyle çok üst düzey bir prodüksiyon yapan insan zaten hani Macbook Air alayım demiyordur ama belli mi olur? işleriniz belki o seviyelere kadar ulaşır. Ulaşsa bile sizi o zamanlarda taşıyabilecek güce sahip. M1 işlemci gerçekten mükemmel bir işlemci olmuş. Hani Intel'e göre gerçekten aralarda daha oynuyor. Intel nerede? M1 nerede? bilgisayar içerisinde ekran kartı yok ama bu ekran kartı 1050 Ti'yi geçiyor. Benchmark testlerinde. 1050 Ti'yi geçebiliyor ve işlemci bazında da birçoğu işlemci eleyip geçiyor. Yani mükemmel bir bilgisayar olmuş. Daha önce hiç Mac sistem kullanmadım o yüzden nasıl ayırt edebilirim sizlere ne gibi kötü yön söyleyebilirim bilmiyorum ama bir iPhone'unuz iPad'iniz varsa ve yerine bir bilgisayar almak istiyorsanız bunu alacaksınız ya bunu alın gidin direkt bunu alın çünkü Windows'la bir iletişim kuramıyorsunuz hani bundaki iletişimi Windows'ta olsun Android'de olsun kuramazsınız iPhone'unuz en önemlisi iPhone, iPhone ve iPad'iniz veya ne bileyim Apple Watch'unuz olsun kulaklığınız olsun varsa ve bilgisayar almayı da düşünüyorsanız ben Macbook Air'ı tavsiye ederim. Videonun burada sonuna geleceğim. Ama hala aklınıza takılan bir soru varsa aradığınız sorunun cevabını videoda bulamadıysanız lütfen yorumlara yazın. Yorumların hepsini tek tek okuyup cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bazen YouTube stüdyo bildirimleri yollamıyor. Yollamadı Bazı arkadaşların yorumlarını cevaplayamıyorum. Onlar için de özür dilerim. Ama genelde herkesinkini cevaplıyorum. Bilsen de bilmesem de. En azından bir çözüm üretmeye çalışıyorum. O yüzden aklınıza takılan soru olursa yorumlar bölümünde bana belirtebilirsiniz. Ben de seve seve... Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Veya belki benim bilmediğim bir şey vardır. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada hani Macbook Air hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa yine video çekebilirim. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. iPhone 13 Pro videosu da çok yakında YouTube kanalına gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.